So, evet, ne durumdasınız? The Cussell joe algoritmasını dört noktaya genişletmeyi başarabildiniz mi? Zorlandıysanız üzülmeyin çünkü kolay bir şey değil. Bakalım The Cussell joe bu sorunu nasıl çözmüş? Öncelikle T parametremiz vasıtasıyla doğrusal interpolasyon kullanarak bu üç doğru parçası üzerinde birer nokta buluyoruz. Artık elimizde üç noktalı bir çokgen var, tıpkı çim yaprağında olduğu gibi. Şimdi bu yeni doğru parçaları üzerinde doğrusal interpolasyon uygulayarak ve yine aynı t değerini kullanarak birer nokta buluyoruz. Yine aynen önceki yaptığımız gibi. Artık elimizde iki noktalı bir çokgen, daha doğrusu bir doğru parçası var. Bir kez daha doğrusal interpolasyon kullanıyoruz ve doğru parçası üzerinde bir nokta buluyoruz. T parametresine çeşitli değerler verdiğimizde bu son nokta düzgün eğrimizi çiziyor. Animasyon yaparken karakterlerimizin hareketlerini kontrol etmek için genelde bu tür eğrilerden faydalanıyoruz. Bunun için grafik editörü diye bir araç kullanıyoruz. Grafik editöründe pozlar arasında yumuşak geçişler sağlamak için bu eğrilerin kontrol noktalarını yönetebiliyoruz. Biz Pixar'da bu grafik editörünü kullanıyoruz. Her iki anahtar poz arasında bir beziye eğrisi oluşturuyoruz. Ayrıca komşu doğru parçalarını genellikle grupluyoruz ki eğrinin eğimi anahtar karenin her iki tarafında aynı olsun. Bu sayede, harekette ani sıçramaların önüne geçiyoruz. Sıradaki alıştırmayı yaparak 3-4 veya daha fazla noktadan oluşan beziye eğrileri üzerine biraz deneyim kazanabilirsiniz.